646 166.07 borsa 4.977 ve Bitcoin 23.129'a güne yükselişte kapattılar İspanya'da asgari ücret yüzde 8 zamla 1080 Euro'ya çıktı değerli izleyenler canlı yayında suak köpeği tartışması yaşandık konuklar birbirine girdi sonucunu yapacağını şaşırdı dünya felavaşça maçında yaşananları konuşuyor hakemler güvenlikten yardım istedi değerli izleyenler Metro'da sigara yaktı yolcular kendisini uyarınca daha büyük bir skandalı imza attı. Bakan koca bizzat duyurduğu SMA'lı çocuklara umutlu olacak gelişme yaşandı. ABD'li oyuncu Kendi'yi bilmemiz yaşamını yitördü değerli izleyenler. Son dakika haberi ve Karakartal'ın serisi sona erdiği Beşiktaş açıklaş kara gömleklük engellene takıldız. AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'dan Melek Gökçek'e olay sözler geldi. Onu Allah'a havale ediyorum dedi. Ve bu haberimizde günün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.